Kaliforniya'nın pusu sokakları zombi avcısı. Bugüne kadar hayatta nasıl kaldınız? Çevremdekileri yiyerek. Benim bildiğim zombi ısırınca virüs yayılır. Peki sizde nasıl yayılmadı? Zombilerin bir lafı vardır. Eğer arkanda bir organ bırakırsan ağlar. O yüzden bugüne kadar tek bir kırıntı bile arkamda bırakmadım. Bu ne? Yenebiliyor mu? Gördüğünüz gibi dünyanın en şirin zombisi. Şöyetin güzelliğine bak. Hmm, Mis gibi kokuyor. Bir şey mi dediniz? Yo yo tansiyonum düşmüş de onu arıyorum. Bu virüsü nasıl kaptınız? Bir gün Instagram'da stalk yapıyordum. Sonra bir DM geldi. Kocana bir ya haliyle tıkladım sonra virüs olduğunu anladım ama işten geçmişti diye sonra gidip kocamı yedim. Kimi kadınlar kocasını başının eti. Birazdan ya. seni kandıracağım ve ya. burnundan ya. bir ısırık ya. alacağım. Sana bir zombi türküsü okuyum mu? Tabi. Kaldığın o eti yerine koy lütfen. Ne? ne yapıyorsun? Kapa çeneni etinin Nusret'e tokatlattım. Kan olsun dişlerim yok kesemiyorum. Bak 120'lik dişlerim daha önce et tatmadı bir parça kopar.